Az biraz aksa kadınlarım Yaralı ellerim kanlı sakladım Duygusuz suratımı tepe takla koyunlara Kuru falet ettim yalanlarım Bitecek mi ki acılar azalmadı Hiç kabrımda geçer bir gün anlarım Önce hayaller vardı şimdi Namrın ucunda hepsi karanlıktayım Bu banklar içimdeki hastalık kadar uzak bana hepsini topladım Taşlarında ziyanla avuçlayıp Arap'tayım gülümse çocuk Sallam biraz sokaklarda Kavga toz zuraflar Çatışıp kaşlar varasık suratlar Sen onlara bakma yalansız ol Bak yangın var gene caddelerde Dalları kırık papatyalarına yakılar altında ezilen kalpler hassas ama korkma Onlardan para ve puğda Atın başı sabır Bataklık elimde topaçım ve kaçık insanlar alın kara yazım hiç alışamadım da yüzünden utanıp parklara kaçtım içimde sinir gene bankta tekim yanımda çocuk var elinde simit yaklaştı yanıma gelip ağlayarak dedi üç senedir ben hiç istemedim geri dönme yenidenini söylemedi ama anladım oysa kinefretini gözünde bir kenacı özlemini. Gece yaşta yedi, yaşıtları yatakta oysa sefil Adalet neredeki kırk senedir gözükmedi hiç Üzülmeyecek de geçermiş yapak bu mahalle çorak Atlı karıncalar var her bir durakta Hayale bak ama çakmak dolu cepler Yak sigaranı acımasızdı sızdı hayat hep Gece kömürüm ha, şimdi gömülü bir çocuk idam ha Hiç yemedim, inan arada bağıran Ben olmamalıyım ama yine tutamam kendimi Anılar uçar özlem mi helak Bana yaralara tuz bas içimde kucak Dolu sevgi taşırken dostlardan bak olsun söylene ne fark eder ki Gökyüzü taş gözlerden da telli duvaklı içinde yalansız suretler olaydı Ve de ben ipeksiz alıncaktayım Çimde umut hayrayrayda Birikir yine korkma Bu salınca kuzum ve de hayli kuruttu Elimde ne varsa yalandı.